Merhabalar. Ben Zivan Konsept Uluslararası Eğitim Takımından Yakup Şahin. Sizlere Zivan Konsept ürünlerini kullanırken önemli püf noktaları hakkında yardımcı olacağım. Büyük şekli Care, 4 adet yenilebilir doğal maske, bir baz ve iki tane ev kullanımı üründen oluşan bir tedavi programıdır. Maskelerimiz papaya, kakao, yoğurt ve milp maskeler olmak üzere dört adet farklı tedavi programından oluşmaktadır. Milkshake Kakao Mask, kalın telli saçlar, orta kalınlıktaki saçlar ve neme ihtiyacı olan saç dokuları için saf kakaodan elde edilmiş tozdan meydana gelen bir maske türüdür. Yıkanmış ve neme alınmış saçlara 10 mg kakao toz, 60 mg baz ile karıştırılarak maske haline getirilir ve uygulanır. Isı altında 5 dakika, ısı almadan 10 dakika beklettikten sonra durulanarak işlem sonlandırılır.